Herkese merhaba arkadaşlar Bugün de sizle nötron yıldızı hakkında bahsedeceğim Nötron yıldızı hakkında konuşacağız Nötron yıldızı öncelikle kara delik, ak delik, solucan deliği kadar popüler bir konu değil de aslında onlardan daha çok iyi bir şey Yani iyi bir gök cismi Ben de sizlerle nötron yıldızı hakkında bilinmesi gerekenleri konuşacağım Nötron yıldızı nedir arkadaşlar? Nötron yıldızı ömrünün sonuna gelmiş büyük yıldızlardan oluşan bir gök cismidir. Çok sıcaktır ve kara delik kadar olmasa da çekim gücü kuvvetlidir. Kara deliğe çok benzer ancak bir nötron yıldızı sanki süngerin suyu emdiği gibi çevresindeki nesneleri emer bu şekilde yok eder. Bizle şöyle konuşmak istiyorum bu bilgiye göre. Kara delik bahsetmişiz madem şimdi kara delik ve nötron yıldızının bağını söyleyeyim kara delik bildiğiniz gibi e, çok güçlü çekim gücüne sahip ve her şeyi yutuyor. Nötron yıldızının ona benzer bir yanı var. Bunun da çok güçlü çekim kuvveti var kara delik kadar olmasa da ve bunun kara delikten bir farkı var arkadaşlar kara delik direkt yutarken bu emiyor yani süngerin suyu emdiği gibi bu da karşısına çıkan her türlü nesneyi emiyor. Böyle güçlü bir özelliği var arkadaşlar. O yüzden bence e, bilim dünyasında daha özel gösterilmeli. Şimdi sizle bir konu daha konuş. E, yakınlarda bir haberde arkadaşlar görmüştüm. İki tane nötron yalızı çarpışıyor ve birleşiyorlar. Ancak çok az dayanıyorlar. Yani 4 saniye falan dayanıyorlar. Ancak çok hızlı dönüyorlar. Dayanamadıktan sonra direkt karadeliğe dönüşebilir. Arkadaşlar yani nötrun yıldızı da ömrünün sonuna geldiğinde karadeliğe dönüşebilir. Ancak arkadaşlar dediğim gibi nasıl desem. Yani o dayanma süresi 4 saniye bile olsa o dayanma süresinin tamamen hızına borçlu. Ve bu çarpışmadan sonra bilim dünyasında... Şöyle bir gelişme oldu. Şimdi başka bir olay daha var. Yine yıldızlar çarpışıyor. Ama bu sefer karadeliğe geçme süresi günler, haftalar hatta aylar sürüyor. Bunun sonucunda şunu anlıyoruz Öztron yıldızlarının büyüklüğünün bir önemi olduğunu anlıyorlar. O 4 saniye dayanan yıldızın daha küçük bir yıldız olduğunu anlıyorlar. Ve o daha uzun süre dayanan yıldızın da otomatikman... Daha büyük, daha güçlü bir yıldız olduğumu anlıyorlar. Dediğim gibi nötron yıldızı cidden çok gizemli bir yıldız. Bu nötron yıldızı dünyadan evet. Yani görülebiliyor. Şöyle görülebiliyor. Şimdi Hubble uzay teleskobunu hepiniz biliyorsunuzdur diye umuyorum. İşte bu nötron yıldızları çarpıştığında olan o enerjiyi, yani o olan radyasyon enerjisini saptıyorlar teleskoplar sonra da otomatikman görüntüye alıyorlar yani arkadaşlar böyle bir özelliği var nötron yıldızının gelecek videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olmayı like atmayı unutmayın Ve arkadaşlar son bir şey daha demek istiyorum Şimdi, biliyorum abone olduğunuzu çok teşekkür ederim ama bu abonelik meselesini yayarsanız sevinirim mesela gidin arkadaşlarınızı aileyece tavsiye ederseniz ve kanalıma onlar da abone olursa çok sevinirim. Ve çok teşekkür ederim şu an abone olanlara da. Hepinize bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.